Efendim? Alo Sinan, iyi, iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Gün akşam aramıştım sizi evi başvuru için. Evet. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Saat ara arayın demiştiniz, aradım cevap vermediniz. Serece var mıydı? Nasıl? Serece. <gülüyor> serece, psikolojik, hepsi var abi. Kaç var serece? 2 ve 4. 2 ve 4. kaçtı? Nasıl? Yaş kaçtı? Yaş 39. Şartları söyledim mi ağabey ben size? Yok ağabeyim. Bana Whatsapp'a ne yazdı? Ben size iş şartlarımı söyleyeyim. Olumlu ee, olursa bana da iş yaparsınız şu an siz belediyede misiniz? Evet. Ha, O zaman oraya mı geleceğiz başvuru için? <gülüyor> evet, evet. Whatsapp'a ne yazdı? Ben size iş şartlarımı söyleyeyim. Eğer olumlu olursa görürsünüz. Tamam. tamam. İsmiliği geçiyordu Sinan? Özgür. Özgür, belediye. Evet, evet. Tamam. Hangi bölümdü? İnsan İyi sanatlar. Evet. Tamam, sağ olun. İyi Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Eee, İran'daki şey için aradım ben yani şoför için. Nereden arıyorsunuz? Sihir'ten arıyorum. Yaş kaç kaç? Ee, 39. Serece var mı abi? Serece psikoteknik her şey var. E sınıf, eliyetli. Serece abi? Serece 2, 4. Hepsi var abi. Anladım abi. Tamam sabah beni 9 gibi ararsın abi o zaman. Bu ne için? Bu nerede? Belediye abi personel evet. dağıtımı. Personel dağıtımı. Evet. Böyle Böylece biliyorsunuz çalışacak doğru mu? Evet. Evet abi. Tamam abi. Tamam yarın tamam sabah 9 evet. gibi sizlere de Yarın tamam. ama pazar e, rast Oradayız mı? abi. Kayıt için oradayız. Tamam o zaman. Tamam <tık> teşekkür <tık> sahasın.